Evet arkadaşlar karaciğer yağlanmasında ne yapabiliriz? Bunlarla ilgili bir videomuz. Bizi izleyin lütfen sonuna kadar. Devedikeni. Bir avuç devedikeni ve çiçeği bir bardak su gerekli arkadaşlar. Suyu devedikeni ile kaynatın ve ardından 5 dakika kısık ateşte demlemeye bırakın. Daha sonra ocaktan alın ve 5 dakika soğumasını bekleyin. Süzün ve için. Eğer çayın tadını çok acı bulursanız veya beğenmezseniz bir miktar bal ile tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Zencefil, bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil, bir bardak sıcak su, bir çay poşeti. Çay poşetiyle normal bir çay yapın ve daha sonra içine zencefili ilave edin. Süzün ve sıcakken tüketin arkadaşlar. Bir bardak sıcak su dedik ya bir su bardağı bunu yapabilirsiniz. Kara hindiba, bir avuç kara hindiba yaprağı ve çiçeği, bir bardak yine su. Kara hindibayı suya koyup 10 dakika boyunca kaynatın. Bu su bardağı olabilir. Daha sonra 5 dakika için soğumaya bırakın. Süzün, tatlandırın ve için. Karahindibay çayını günde 3 kez yapabilirsiniz arkadaşlar. Enginar. 3 bardak su. 750 mililitre aşağı yukarı arkadaşlar. Yani 3 bardak derken tabii yine su bardağı olacak. Enginar'ı dilimleyin ve bir kap suya koyun. Tencereyi ateşe koyun ve 5-8 ila dakika kaynatın. Sıvılaştıktan sonra bekletin ve ardından süzün. Sabahları boş mideye ve her büyük öğünden önce bir bardak için. Süt dikeni. Bir bardak su 250 ml yine su bardağı. Bir çay kaşığı süt dikeni. Bir fincan suyu kaynatın ve süt dikenini ekleyin. Fincan da olabiliyor arkadaşlar. Karıcımın üstünü kapatın ve sonra 10 dakika kadar demlemeye bırakın. Süzün ve servis yapın. Günde bir kez 2 ya da 3 hafta boyunca için. Boldo yaprağı. Bunu arkadaşlar e, baharatçılarda bulabilirsiniz. Bir su bardağı su 250 litre. Bir yemek kaşığı boldo yaprağı 10 gram kadar. Yine bir fincan suyu veya bir e, su bardağı suyu ve boldoyu kaynatın. Bir fincan suyu önce kaynatın. Pardon arkadaşlar olabiliyor böyle. Hoş görün tabii ki. Bir fincan suyu kaynatın ve boldoyu ekleyin. Ateş üzerinde 3 dakika tutun ve alın. 10 dakika kadar denilmeye bırakın. Süzün ve sonra servis yapın. 3 gün boyunca günde 2 bardak boldo çayı için. Pelin otu arkadaşlar. Pelin otu 1 çay kaşığı pelin otu. 5 gram kadar. 1 bardak su. Yine bu su 250 ml olacak tabi. Pelin otunu kaynar suya ekleyin. Ve 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından süzün ve için. 2-3 hafta boyunca günde 1 fincan pelin otu çayı için. 1 su bardağı 1 fincan olabiliyor arkadaşlar suyumuz. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen yiyecekler. Elma sirkesi. Elma sirkesi karaciğer yağlanmasına iyi gelen etkili bitkisel ilaçlardan birisidir. Karaciğerin etrafında biriken yağlardan kurtulmaya yardımcı olur ve kilo kaybını teşvik etmektedir. Ayrıca karaciğerin sağlıklı şekilde çalışmasını teşvik eder. İltabıydedir. Ilık bir bardak suya elma sirkesi ekleyin. İsteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Ve yemeklerden önce günde iki kere alın bu bitkisel ilacı birkaç ay boyunca Kullan. limon limon C vitamini glutatyon denilen karaciğer enzimlerinin üretmeye yardımcı olan antioksidan açısından oldukça zengindir. Glutatyon detoksifikasyon ile karaciğere yardımcı olur. Karaciğere yardımcı olur. Toksinleri nötralize eder, nötralize eder. Ayrıca şimdiye kadar birçok yapılan araştırma limonun karaciğer hitabına karşı etkili olduğunu da ortaya koymuştur. Bir bardak suya yarım limon sıkın. Birkaç hafta boyunca günde 3 kere için. Diğer bir seçenek ise bir kavanoza 2-3 tane doğranmış limonatın ve suyu düzenli olarak için. Kara hindiba Kara ciğer yağlanmasını tedavi eden güçlü bir tonik olarak bilinir kara hindiba. Kara ciğerde biriken yağları ortadan kaldırır ve kara ciğerin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde yürütmesini destekler. Bunun yanında yapılan bilimsel araştırmalar alkole bağlı olmayan kara ciğer yağlanmalarını iyileştirmeye katkıda bulunduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Karaciğere neye gelir sorusuna verebilecek en iyi cevaplardan birisi karahindiba'dır. Sıcak bir bardak suya bir tatlı kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Tatlandırmak için bir tatlı kaşığı bal ekleyerek günde 3 kere 2 hafta boyunca için. Ayrıca salataya tazek karahindiba yaprakları ekleyebilir veya garnitür olarak pişmiş karahindiba yaprakları yiyebilirsiniz. Eğer şeker hastası veya hamileyseniz bu bitkiden uzak durmalısınız. Yeşil çay. Uluslararası Moleküler Tıp Dergisi'nde 2013 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek yoğunlukta kateşinler içeren yeşil çay, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasına faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Yeşil çay, karaciğerde depolanan yağ miktarının engellenmesine yardımcı olur ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Ayrıca düzenli yeşil çay tüketimi vücutta yağı azaltır. Karaciğer yağlanmasına yeşil çay iyi gelir. Günde 3-4 bardak yeşil çay içmek faydalıdır. Yeşil çay aynı zamanda sıvı kabuller halinde ekstra da kullanılabilir. Yalnız bu takviyeyi almadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var arkadaşlar. Papatya arkadaşlar. Papatya yapılan bilimsel çalışmalar papatya meyvesi ve tohumunun karaciğer yağlanmasına iyi geldiğini ortaya koymuştur. Karaciğer yağlanmasına neden olan yağları yakar. 5-6 tane kurutulmuş papatya tohumunu iyice ezin ve Taze limon suyu ile karıştırın. Bir ay boyunca günde iki defa alın. Günde bir miktar bodil de papatya yemek karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Bunların dışında düzenli yürüyüşler yapmak ve evde basit egzersizler karaciğer yağlanmasına iyi gelebilir. Ayrıca bol miktarda su tüketmeyi ihmal etmeyin. Karaciğer yağlanması belirtileri. Karaciğer yağlanmasının belirtileri başlangıç aşamasında hissedilemeyebilir. Hissedilebilir belirtilerin ortaya çıkması aylar hatta yıllar alabilir. Karaciğer yağlanmasının en önemli belirtileri şu şekilde sıralamak mümkün. Yorgunluk, kilo kaybı ve iştah kaybı, zayıflama, mide bulantısı, zihin karışıklığı, konsantre bozukluğu, sürekli yorgunluk hissi, karın ortasında veya sağ üst kısımda ağrı. Karaciğer büyümesi. Genellikle boyun veya koltuk altı kısmında deri rengi değişikliği. Alkol olan kişilerde septomlar daha ağır hissedilir olabilir. Sıvı retansiyonu kas kaybı, iç kanama, sarılık, cildim ve gözlerin sararması, karaciğer yetmezliği, karaciğer yağlanmasını en çok tetikleyen faktörlerin başında alkol gelir. Bu yüzden tıpta alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması kavramı vardır. Yukarıda sıraladığımız nedenler yanında yaş, diyabet, hipertansiyon, obezite, hiperlipidemi, maya, ilaçlar, mide bypass ameliyatı gibi diğer nedenlerden de kaynaklanabilir. Şekerli yiyecek ve içeceklerden kaçının. Gofret ve bisküviden krema ve mayoneze, baklav ve tatlılardan meşrubata pek çok ürünün içerisinde glikoz, fruktoz veya mısır şurubu gibi tatlandırıcılar bulunuyor. Oysa çalışmalar bu tatlandırıcıları içeren yiyecek ve içeceklerin şişmanlığı tetiklediğini, insülin direncini yarattığını ve ardından da kısır döngü halinde yağlanmayı daha da kötüleştirdiğini ortaya koyuyor. Hemen ambalajlı ve katkı maddeleri içeren hazır gıdalardan hem de beyaz undan yapılmış yiyeceklerden kaçın her gün en az 45 dakika tempolu yürüyün. Özellikle gün boyu oturarak çalışıyorsanız daha fazla risk altındasınız. Çünkü, çünkü gün içerisinde mutlaka gün içerisinde mutlaka hareket edin. Her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşe çok özel gösterin. Düzenli tempolu yürüyüş yağlanmanın önemli ölçüde gerilemesine yardımcı oluyor. Karaciğer yağlanmasının önemli bir mekanizması olan insülin direncinin azalmasını sağlıyor. Bu da uzun vadede kalp ve damar hastalıklarından da koruyor. İmkanınız varsa pilates, aerobik, aletli cimnastik, yüzme ve egzersizin her türlüsü faydalı. Şok diyetler karaciğeri yağlandırıyor, uzak durun. Karaciğer yağlanmasına karşı fazla kilolardan kurtulmak şart. Ancak kesinlikle şok diyetlerden uzak durun. Şok diyetler karaciğer kalp ve böbreklere zarar verirken ölme bile yol açabiliyor. Üstelik hızlı ani kilo kaybı sanılmanın aksine yağlardan kurtarmıyor. Bilakis karaciğere yağ asitli akımını artırarak, kendi başına karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. Karaciğer yağlanması olan bir kişinin mevcut kilosunda %3 azalma sağlayabilmesi halinde karaciğer yağlanması gerilemeye başlıyor. Dengeli kilo ver arkadaşlar. Masadan doymadan kalkın. Baharla beraber seyahatler, iş yemekleri ve sosyal etkinlikler daha da artacağından dışarıda daha fazla yemek durumunda kalabilirsiniz. İşçi açıcı ve özendirici yiyeceklere karşı koymak şüphesiz her defasında kolay olmayacak. Ancak bir kereden bir şey olmaz diyerek midenizi doldurmak yerine gerek dışarıda gerekse evde masadan doymadan kalk. Mevsim sebzeleri tüketin. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile karaciğer yağlanmasını geriye çevirmek mümkün olabiliyor. Kırmızı etten fakir, balık eti, sebze ve meyveden zengin tahıl ve süt ürünlerini içeren ve faydası tescillenmiş Akdeniz diyetini uygulayın. Hayvansal yağlardan işlenmiş et ürünlerinden aşarık karbonhidrat'tan kaçının. Meyveleri mutlaka aşırıya kaçmadan ve posası ile birlikte tüketin. Lifli gıdalar faydalı. Tavuğu derisi ile tüketmeyin. Yemeklere lezzet vermesi için katılan krema, mayonez gibi ürünlerden, hamur işlerinden, unlu ve şerbetli tatlılardan abur cuburdan uzak durun. Alkolden kaçın. Karaciğere en çok zarar veren ve karaciğer yağlamasına yol açan temel etkenlerinden biri alkol. Düzenli uzun süreli 10 yıldan fazla ve karışık alkol türlerini kullananlar da Karaciğer yağlanması ciddi boyutlara geliyor. Hele bu kişilerde kilo fazlalığının da olması karaciğer için tehlike çanlarını çaldığı anlamına geliyor. Alkol sonucu vücutta biriken toksinler karaciğer hücrelerine zarar vererek siroz oluşmasını kolaylaştırıyor. Siroz ve karaciğer yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek arasında olabiliyor. Alkolden mutlaka kaçın. Bir fincan şekersiz kahve için. Çalışmalar kahvenin içerdiği kafeol, kafestol, Kafeol, polifenol ve melanoid gibi antioksidan ve iltihabı önleyici maddeler sayesinde karaciğerde yağlanma ve alkole bağlı karaciğer hasarını iyi geldiğini, siroz hatta karaciğer kanserini önlediğini ortaya koyuyor. 5 yıldan fazla düzenli kahve içen ve yağlı karaciğer olan kişilerde içmeyenlere göre hem karaciğer enzimleri daha düşük oluyor hem de yağlanma ile ilişkili bağ dokusu oluşumu daha az görülüyor. Yani günde bir fincan kahvenin karaciğerde 40 yıl hatırı var. Ancak kahvenin reflüyü arttırdığı bilindiği için yine de hastaların doktordan vize almaları çok önemlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar karaciğer yağlanmasının nedenleri nelerdir? En başta fazla kilolu veya obez olmak. Her fazla kilolu ya da obez kişide karaciğer yağlanması olur demek doğru değildir. Ancak obez kişiler arasında karaciğer yağlanmasına rastlanma oranı %70'lere denk var oldukça yüksek bir seviyededir. İnsülin direnci hormonal nedenler ya da sadece kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle alınan kilolar vücutta yağ hücrelerine depolanır. Artan kilolar yüzünden yağ hücreleri artık yağ depolayamasa hale gelebilir. Bunun sonucunda hücrelerde depolanamayan yağlar kanda dolaşmaya ve karaciğer gibi iç organlarda toplanmaya başlar. Aşırı alkol tüketimi Aşırı alkol tüketimi karaciğer yağlanmasının yaygın nedenlerinden biridir. Bazı vakalarda kısa bir dönem içerisinde çok fazla alkol tüketilmesi de karaciğerde yağlanmaya neden olabilir. Alkol karaciğerin yağ metabolizmasındaki işlevine zarar verir ve yağın karaciğer hücrelerinde birikmesine neden olur. Alkola bağlı karaciğer yağlanması ilerleyerek alkolü hepatit rahatsızlığına dönüşebilir. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, likelamayı unutmayın arkadaşlar.